Selam herkes, ben Ruygo Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim. teşekkürler Bakın sen Zula oynayacağız arkadaşlar Unutulmuş bir oyun olan Zula oynayacağız arkadaşlar ee, Bu arada size bir şey söyleyeceğim Bildiğiniz gibi online oyunlar sunucusu kurmuştuk ve çok iyi geliştik ve arkadaşlar bir kazanımız oldu, CSGO etkinliği yapmıştık, kazanımız ise moderatörlük aldı arkadaşlar. Siz de katılarak hem sıkılmazsınız, sıkılan arkadaşlar var bazen, hem sıkılmazsınız, keyifli keyifli oynarsınız, hem de kazananlar, etkinliğe, moderatörlük falan filanlar veriyoruz, yönetici veriyoruz. Tabii ki önlemler alarak ama troll olmadığında. Evet, şimdi beyler o kadar oyun, oyun oynanmış ki, oynanıyor ki, 3 önce hiç oynanmıyor, şimdi bayağı oynanmaya başlamış. Yani siz de Discord sunucumuza gelerek, Bollorant, ee, Tepors, ee, Sula, bunun gibi oyunlarda etkinlik yapacağız. Hemen gelin, linkler açıklama kısmından katılabilirsiniz. Eee, bu arada önceki videom, yani ee, Saniye'nin oyunu puanladığım videosu yaklaşık 100, 100, 100 izlenmeye geçmiş. Teşekkür ederim herkese. Şimdi başlıyoruz videomuzdan. Tabii ki ölüm maçı gireceğim. A, başlamış maç. Evet. Tabii herkes arkadaşlarıyla oynadığı için dostuncu ah, bulmak zor. Beş. Ben böyle. Özen. Ay tam sabotaj yap ya ne oldu? Beklemedim. Aha tamam. Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Aa inşaat mı zor. Aslında iyi. Biler. Ee, rezil olabilirim. İyim. Çöp biraz kabul edeyim. Sonra yorumlar rezil rezil diye yazmayın. İyim diye şimdi söyleyeyim. Bak şimdi yazabilirsiniz ama. Rakip takımı yok. Ne yapacak? Aman be. gelir yankı çünkü şeyden dolayı hem artık dili Thank you. This is... Boş bir yer Bir bomba falan sen nasıl geliyom bak bak beni çıtırcam bak Bir şurada alalım bir de <gülüyor> kaybettik. E Topu kaybettik. Adam basıyor. Ya delirecek yemin ederim beni ya. Ya e Neyse beyler. Bir adam solda bir adam şuradaydı maçta bir şurayı şuraya içindendir. geldi beni öldürdü ama nasıl oluyorsa artık evet, Şu var mı ya renk kapmaca vardı bir ara hatta bayağı oldu da varsa çok güzel olur var mı renk kapmaca? Aa var lan ana Dur renk renk kapmaca olursa çok güzel olur beyler Evet girdik. Sizi biraz beklettim ama girdik sonunda. Oğlum ben renk kapmaca babasıyım lan. Kimse beni yenemez ha. Birazdan önce ya tek tek de tek de. rantta. Neyse. Ben ben baba proyum ya. Kimse beni hiç geçemez oğlum renk kapmaca da. Bir iki sene oluyor o havaçlığa da. Yani renk kapmaca babasıyım Bye bye. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi kaldı. Zula kazandı. <gülüyor> La, yosu, yes be yes içeriz olum içeriz <Gülüyor> Bir kişi kaldı. Başrol ya. <gülüyor> Olur, Bir kişi kaldı. Zula kazandı. <gülüyor> Böyle 3 üç turunu üçünde ben şey yaptım. Babasıyım babasıyım babasıyım yani babasıyım şey Babasıyım adam üstündeyiz Bir kişi kaldı, Sula kazandı! bu değil Anam Nerede o baba? Baba yok mu? Baba gitti <gülüyor> <gülüyor> Baba yok Bu kazandı. <gülüyor> kazandın. Maçı kazandın. Hababsallı. Ee... Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla böyle Zula videoları falan istiyorsanız abone olun, like Açıklama sonucunda online oynar sunucusu var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yani bu zamana göre iyi akşamlar. Bay bay.